Herkese merhabalar, ben Ayhan Göksu. Bugün sizlerle birlikte Creo Illustrate üzerinde bir uygulama gerçekleştireceğiz. Gündem maddelerimiz şu şekilde. Öncelikle 3 boyutlu datanın Creo Parametric'ten export edilmesi ve export ederken nelere dikkat etmeliyiz konusunda değindikten sonra bu datayı Creo Illustrator içerisine import alacağım. Ve engine bombunu servis bombuna göre düzenlemeyi göstereceğim. Ardından Creo Illustrator arayüzündeki paneller, sekmeler, menüler gibi elemanları tanıttıktan sonra data ile ilgili görünüşlerin ayarlanması, patlatılmış görünüş oluşturma, detay görünüşlerin, notların veya sembollerin eklenmesi, kesit görünüş oluşturması gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Son olarak bir animasyon kurgulayacağız ve Secure animasyon diye tavır ettiğimiz adım adım animasyon oluşturulması işlemlerini tamamlayıp tüm yaptığımız işlemleri Creo View için veya farklı görsel formatlarına nasıl publish ederiz konularına değineceğiz. Öncelikle krioparametrik üzerindeki datamızın PVZ formatına export işlemiyle başlayalım. Datanızı PVZ formatına çevirmek için yapmanız gereken tek şey file menüsünden save, save, copy diyerek PVZ dosya formatını seçip bilgisayarınızda nereye kaydedecekseniz lokasyonu belirtip okey demek aslında. Peki şart mı bu işlemi yapmamız? Hayır şart değil. Creo Illustrate'de direkt olarak kriyo e, parametrik datasını da import edebilirsiniz. O gibi durumda ne yapıyor peki program? Kendi pvz dosyasını kendisi oluşturuyor. Biz buradan kriyo parametrik üzerinden hazır pvz'yi vermeyi hedeflediğimiz için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Dosya uzantımızı seçtikten sonra ise okey diyerek pvz'nin oluşturulmasını bekliyoruz. Evet dosyamız oluşturuldu. Sol alt kısımdaki mesaj ekranından dosyanın oluşturulmasının tamamlandığını görebiliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. O da şu. Bildiğiniz üzere kriyo parametrik üzerindeki data'nın üzerine işlenmiş simplified representation dediğimiz görünümler olabiliyor. Yani bazı modeller exclude edilmiş, bazı modeller include edilmiş olabiliyor. Farklı rep görünümlerinde olabiliyorlar. Bunların da Krio Illustrate içerisinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Şöyle tekrar Master Rep'e geçireyim. Bunun dışında patlatılmış görünüşler hazırladıysanız Krio Parametric üzerinde mesela bu dataya ait şöyle bir patlatılmış görünüş var. Aynı şekilde bunları da Illustrate içerisinde görüntüleyebilirsiniz. İlave olarak bir de burada bizim Model Orientation'larımız var biliyorsunuz model görünümleri. İşte 3D1, 3D2 diye görünümler oluşturulmuş burada. Bunları da Crio Illustrator içerisinde görüntüleyebilirsiniz. Fakat export işleminde Cryo'nun default ayarlarında bunu, bu datayı pvz'ye çevirdiğinizde bunlar direkt olarak gitmez. Burada yapmamız gereken bir işlem var. O da şu. Şöyle masa üstünden Crio parametri dosya konumunu aç diyorum. Cryo'nun kurulu olduğu yere gideceksiniz common files text klasörü prod klasöründe export pvsrcp dosyasını göreceksiniz. Bunu notepad ile açabilirsiniz. Notepad ile açtıktan sonra şu satıra dikkat edin state'in normalde sıfırdır bunun default'u. Sıfır olduğunda bahsettiğimiz simprepler, görünüşler ve patlatılmış görünüşler pvz dosyası üzerine işlenmez. O yüzden bu rakamı 1 yapmamız gerekiyor burada. Bunu 1 yaparsanız saydığımız bu simprepler olsun, patlatılmış görünüşler veya model orientation'lar olsun bunlar Illustrate üzerinde görüntülenecektir. Şimdi dosyayı, export işlemini tamamladım burada. Illustrate sayfasına geçiyorum. Illustrate içerisine import almak için yapacağımız şey gelip menüdeki import bölümünden linki seçmek. Şimdi burada iki seçenek var. Bunları açıklamak istiyorum. Embed ve link seçenekleri. Embed derseniz eğer direkt olarak dosyayı alır ve oluşturacağınız çalışmanın içerisine gömer. Yani daha sonra çalışma dosyanızda herhangi bir değişiklik olduğunda update ettiremezsiniz. Tamamen gömülü bir hale gelmiş olur. Linki seçerseniz canlı update'ini koruyacaktır pvz dosyası ile arasında. O yüzden biz linki tercih ediyoruz. Gelip masaüstümde az önce export etmiş olduğum pvz formatını seçiyorum. Burada size soruyor işte herhangi bir confirmation olmadan otomatik update etmesin, yoksa confirmation'dan sonra mı update etsin? Ben confirmation'dan sonra update etmesini söylüyorum. Ve bakın bu ekranda mesela Creo'nun Simplified Representation'larından bahsetmiştik. Onlar hazır olarak geldi burada. Az önce datanın üzerinde de göstermiştim bazı simplepleri olduğunu. Buradan direkt olarak onları seçip onlarla çalışabilirsiniz. de bazıları aynı burada görüntü değişmeyebiliyor. Veya direkt olarak default'u seçip datanın komplesinin ekrana gelmesini sağlayabilirsiniz. Ben datanın komplesini getireceğim. Seçtikten sonra default'u datam için alt bölümden Create and Close diyorum. Şimdi biz import-export işlemlerinde pvz formatını Krio ürünlerinin ortak görüntüleme formatı olduğu için tercih ettik. Fakat farklı bir CAD programından datanızı import etmek istediğinizde Illustrate bize STEP, StepIgis gibi universal formatların yanı sıra Krio'nun sahip olduğu United Teknoloji sayesinde Katya, Solidworks, Solid Edge, Inventor gibi programlara ait dataları da direkt olarak import edebilme imkanı sunuyor. Şimdi görüntü oluşturmaya geçmeye başlamadan önce servis bomunu düzenleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Böyle bir ihtiyaçta gitmemiz gereken menü Tools sekmesi altındaki Edit Structure komutu. Edit Structure'a girdiğinizde ikinci bir panel açılacak bakın ekranda gördüğünüz gibi. Bu bizim kriyo parametrik üzerinde veya farklı CAD programdan aldıysak onun üzerinde hazırlamış olduğumuz ürün ağacımızı yani Engineering Bomb'umuzu gösteriyor. Sol taraf ise bizim Service Bomb'umuzu gösteriyor. Tabi şu an henüz herhangi bir değişiklik yapmadığımız için Engineering Bomb'umuz ve Service Bomb'umuz birbirinin aynı olarak görünüyor. Ben bu kısımda Service bomunu yeniden düzenleyeceğim için Service bomunun altındaki Drill ASM'yi Delete Selected diyerek kaldırıyorum bu kısımdan. Burada tamamen sürükle bırak mantığı var. Yani kullanmak istediğiniz datayı şöyle sürükleyip hemen bu tarafa bırakabilirsiniz. Servis bomundan silmek istediğinizde yine ister sağ tuştan delete selector'ı kullanıp isterseniz klavyenizden delete tuşunu kullanıp servis bomundan o ürünü kaldırabilirsiniz. Ya da servis bomunu bir kategoriye sokmak istiyorsanız ne gibi bir kategori olabilir? Diyelim ki biz bunu neden hazırlıyoruz? Servis manueli görselleri oluşturmak için hazırlıyoruz diyelim. Ve burada hem bize seçimde kolaylık olsun hem de servis bomunu yönetmekte kolaylık olsun diye burada Serviceable Parts veya Non-Serviceable Parts şeklinde kategorilendirmek istiyorum. veya ihtiyacı göre veya çalıştığınız aracı göre farklı e, durumlar da olabilir. mesela kabin aksamı, e, şase aksamı, motor aksamı gibi ayrı kategorilendirme yapabilirsiniz. yani bunu CAD programındaki bir alt montaj yapısı gibi düşünebiliriz burada. yapacağımız şey ise buradan chart Part oluşturmak. Create chart Part'a klik diyorum. Ben şu an yalnızca göstermek için serviceable parts ve non serviceable parts diye iki bölüm oluşturacağım. Bir tane daha oluşturuyorum. Child partlarımı oluşturduktan sonra Drill ASM'nin kendisini şöyle bir görelim ekranda. Şöyle renkleriyle birlikte görelim. Az önce de gerçekleştirdiğim gibi tamamen sürükle bırak mantığı var. Mesela diyelim ki bizim Serviceable Part'larımız hangisi olsun? Gearbox Chucks olsun diyelim. Non Serviceable Part ise Drill ASM'nin kendisi olsun. Şöyle yapacağım. Direkt Drill ASM'yi de sürükleyip atabilirim. Ben Drill ASM'nin kendisi gelsin istemiyorum. Yalnızca alt parçaları göreyim. O yüzden onu almıyorum. Bakın Non Serviceable Part altına şu an bu ürün ağacındaki her şeyi sürükleyip attım. Serviceable Parts altında da gearbox çak asm olsun istiyorum. Bunu da serviceable parts altına attım. Bakın buradaki bir alt montajı veya parçayı diğer child part altına attığınızda ürün ağacında tekrarlatmaz bakın. Az önce gearbox çak asm buradaydı. Clutch'ın altındaydı. Şu an ben onu serviceable parts altına attığım için tekrar bu bölümde göstermiyor. Görelim bakın gearbox çak asm bu kısımda. servis bölümdeki düzenlememizi bitirdiğimize göre edit structure komutunu close edit diyerek sağ bölümden tekrar kapatıyorum. E Bakın ürün ağacım artık serviceable parts ve non-serviceable parts şeklinde alt montaj yapılarımı bana gösteriyor. Ara yüzden bahsetmek istiyorum. Biraz sekmelerden ve panellerden bahsetmek istiyorum bu bölümde. Yukarıdaki menü yapısı, Windows menülerinden de alışık olduğumuz Ribbon menü yapısı. Home sekmesinde, işte görünüşle ilgili işlemler, bunları görüyoruz, işte call ekleme, inset'ler ekleme gibi. Figürle ilgili ışık düzenlemeleri, görünüm ayarları, render modun düzenlenmesi, Tools bölümünde az önce Edit Structure'ı kullandık mesela. Kesitle ilgili işlemler, Sectioning bölümünü görüyoruz. Animasyon kısmı ile ilgili işlemler. Burada Illustrate bize iki tip animasyon sunuyor. Bir non-stop animasyon yani normal play'e basıyorsunuz sonunda bitene kadar oynuyor yani animasyonunuz. Bir de sequence animasyon dediğimiz dizi şeklinde animasyon. Yani play'e bastığınız birinci adım oynadı birinci adımın sonunda animasyon durdu. Tekrar play'e bastınız ikinci adım oynadı. Tekrar play'e bastığınız üçüncü adım oynadı. Adım adım bir dizi şeklinde animasyon seçeneğinde bize sunuyor kılıyor Illustrate. Item list bölümünde de işte otomatik item list oluşturma veya item listteki numbering'lerin numaralandırmanın düzenlenmesi gibi işlemleri gerçekleştiriyoruz buradaki sekmelerden. Panel yapılarında şu an ikinci panelimiz mesela hala bu bölümde görünüyor. Az önce edit structure'da engine'in bu mu görüyorduk burada? Fakat normal şartlarda edit structure'dan çıktığımızda bu ikinci panel figürün içerisine eklenen kontentler olabilir. Ne gibi kontentler? İşte inset yapıları olabilir, call-out'lar olabilir, ee, patlatılmış görünüşte kozmetik ee, line'lar olabilir. Diğer seçeneklere bakalım burada. Mesela selection setler oluşturabiliriz. Layer yapılarını görüyoruz bu kısımda. Ve işte model annotation'ları. Bunlar kriyo parametrikten de gelen annotation yapıları olabilir. Bu bölümde içerik görüntülenecektir. Paneli kapatmak için sol alt bölümde paneli aç kapat seçeneklerini görüyorsunuz aynı zamanda birinci paneli de aç-kapa yapabilirsiniz oradan bir de ilave olarak alt panelimiz var burada bunu da item list gibi işlemlerde veya attribüs, ee, parametrelerin görüntülenmesi parametrelerin kolon şeklinde görüntülenmesi gibi işlemlerde kullandığımız bir panel bir de tam ekran modumuz var dilerseniz Creo Illustrate üzerine Ctrl F8 kısa yoluyla da kullanabilirsiniz tam ekran modunda da çalışabilirsiniz. Modeli seçmek için kullandığımız teknik teknikler, kriyo Parametrikteki ile aynı, pencere moduyla seçim yapabilirsiniz. Soldan sağa ve sağdan sola yapılan seçimler fark eder. Zaten bakın box'ın e, çizgi fontu da birbirinden farklı görünüyor soldan sağa ve sağdan sola oluşturduğunuz tekniklerde. Soldan sağa yaptığınızda Box'ın içermiş olduğu elemanlar seçili olur bakın. Yani diyelim ki uç hariç hepsini seçeceğim diyelim. Şöyle hepsini box'ın içerisine almam gerekiyor. Sağdan sola yaptığın seçimlerde ise sadece box temas etmesi yeterli oluyor. İlave seçim seçeneklerimiz de var burada. Mesela bir eleman seçtiniz. Bu elemanın dışındaki diğer tüm elemanları seçmek istiyorsunuz. Home sekmesindeyim bakın gördüğünüz gibi. Select moddan Invert Selection'ı kullanabilirsiniz burada. Yine Select All'u görüyoruz. Inverse Selection'ı önce bir uygulayalım. Bakın buradaki Elcik seçiliydi. Elcik'in dışında kalan diğer elemanlara geçti seçim modu. Select All var. Bunu kullanabilirsiniz. Veya de koymuşlar buraya ek olarak. Eğer seçimlerde sık kullandığınız elemanlar varsa bunlardan bir Selection Set oluşturabilirsiniz. Selection Set oluşturmak için diyelim ki ben buradaki ucumuz şuradaki mandrinimiz şöyle seçelim. Bir de eleceğimiz bir selection set olsun diyelim. Bunları seçtikten sonra sağ tuş menüsünü açıyoruz. Create selection set. İsim vermenizi isteyecektir sizden. Mesela selection set 01 diyelim. Daha sonra bu selection set'e ihtiyaç duyduğunuzda bakın ikinci paneldeki şurada selection set sekmesinde göreceksiniz. Buradan seti seçtiğinizde direkt olarak o elemanlar seçilecektir ekranımızda da. Alt bölümde ise seçili olan selection setin içermiş olduğu elemanların isimlerini görüyoruz burada. Şimdi şöyle bu ikinci paneli kapatalım. Ve görünüşlere geçelim. Orientation'lar. Şimdi buradaki orientation'lar Illustrate'in bize sunmuş olduğu hazır orientation'lar. Yani kriyo parametrikte olduğu gibi modele işli orientation'lar değil. Fakat biz ne yaptık? Kriyo parametrikten datayı export ederken resip file'da bir değişiklik yaptık. Autor state'i değiştirmiştik orada. Neden? Görünüşler e, pvz dosyasına işlensin diye. İşte o işlenen model üzerindeki işlenen görünüşleri burada bakın drill pvz modelin kendi isminde böyle bir bölüm göreceksiniz. Model üzerindeki orientation'ları buradan seçebilirsiniz bakın. 3D1 model üzerinde görmüştük bakın burada da aynı orientation karşınıza gelecektir. Veya böyle bir seçeneğiniz yoksa Illustrator'ın hazır vermiş olduğu orientationları kullanabilirsiniz. Yeni orientation'ı da buradan oluşturabilirsiniz. Bakın mesela izometrik bir şu an bende böyle bir görüntü sağladı. İzometrik 2 arkadan gösteriyor. Ya front yönüne bakalım. Evet front tam karşıdan gösteriyor. Diyelim ki yeni bir orientation'a ihtiyaç duydunuz. Belki ben Böyle bir orientation kullanmak istedim. Görünüşümde. O zaman gideceğimizler yine orientation menüsünde Customize bakın. Customize'ı girdiğinizde Buradaki mevcut orientation'ları da bu bölümden düzenleyebilirsiniz. editleyebilirsiniz bakın. ISO 1 düzenleyeceksiniz diyelim. Editleyip açılarını değiştirebilirsiniz. Ben ne yapmak istiyorum? Bu görünüşü yeni bir Görünüş ismiyle buraya kaydetmek istiyorum. O zaman New dediğimde şu an zaten ekranda durmuş olduğu açıları burada bize gösteriyor. Direkt olarak yapmam gereken şey buradan bir isim verip görünüş 01 olsun. Okey deyip kaydetmek. Deneyelim şu anda datamızı. Görünüş 01 burada bakın. Az önce benim ayarlamış olduğum görünüşe geçti tekrar burada. Ve bu görünüşler dediğim gibi model üzerine işli değil. Yani siz bu çalışmayı kapatıp başka bir çalışma açtığınızda buraya kaydetmiş olduğunuz isimle bu görünüş yine burada yerini alacaktır. Illustrate'in ayarlarına kaydeder bunu. Veya tam açısal olarak bir görünüş hazırlamak istiyorsunuz. Mesela front'tan yola çıkarak Şöyle customize diyelim, yeni bir görünüş oluşturacağız. X, Y, Z'de kaç derece çevireceğinizi bakın sol alt bölümde eksenleri göreceksiniz. Y ekseni, X ekseni, buradaki X, Y, Z ondan bahsediyor. Mesela bunun da ismine görünüş 0, 2 diyelim. Ben bunu öncelikle Y ekseni etrafında 30 derece dönsün istiyorum. Değeri girdikten sonra activate diyebilirsiniz bakın. Y ekseninde de 30 derece çevirdi. X ekseninde de 10 derece çevirsin diyelim. Ha yukarı çevirdi ben aşağıya çevirsin istiyorum. E 10 girip tekrar activate dedim. Baktım, görüntü ayarlama işlemi artık benim için tamamsa OK deyip bu bölümü kapatabilirsiniz. Bakın, yeni oluşmuş olduğunuz görünüşte Görünüş 02 ismini vermiştik. Bu bölümde karşınızda çıkacaktır. Height Unheight işlemlerinde ise direkt servis bombunuzdan hide edeceğiniz parçaları solunda yer alan tiki kaldırabileceğiniz gibi Ekrandan da parçaları seçerek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz, bakın. Parçanı seçtikten sonra sağ tuş menüsünü açıyorum. Height Selected seçeneğini bu bölümde göreceksiniz. Orada gizlediğinde de servis bombundaki yine yanında tiki kaldıracaktır. Aynı işlemi tarif ediyor aslında. İlave Hide seçeneklerine baktığımızda, Hide seçeneklerini menüde de bakın Home sekmesindeyim. Bu bölümde görüyoruz. Hide Selected veya tüm Hide'lanmış olanları geri getirmek istiyorsunuzdur. Un-Hide diyebilirsiniz. Veya yalnızca seçili olanlar ekranda kalsın istiyorsunuzdur. Isolate Selected diyerek yalnızca onları bırakabilirsiniz ekranda. Zoom seçenekleri Yine diğer programlarla benzer. Mouse tekerleğini zaten sıkça kullanıyoruz zoom in zoom out için. Veya pencerele zoom yapmak istediğinizde şöyle zoom window kullanabilirsiniz. Zoom all direkt üzerine klikleyebilirsiniz, Zoom all dediğinizde ekranınıza ortalayacaktır datayı. Veya bakın Ürün ağacından veya grafik ekrandan bir tatta seçtiniz. Bunu ekranı zoomlamak istiyorsunuz. Seçtikten sonra sağ tuş menüsünden zoom selected'ı da kullanabilirsiniz. Ya diyelim ürün ağacından bir bol seçtik. Zoom selected. Yine kısa yollara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu kısa yollar e, alıştıktan sonra size çok hız kazandırıyor. Bu şekilde zoom selected'ı kullanabiliriz. Şimdi görünüş modları ve ışık ayarlamalarıyla ilgili bölüme geçelim. Figür sekmesine geçiyorum bunun için. Burada bakın Illustrate'de en sık kullanacağımız yerlerden bir tanesi Render modu değiştirmek. Default olarak Shaded modda görünür datanız. Burada ilave seçeneklerimiz Shaded with edges var. Flat Shaded with edges, Cell Illustration. HLR. Kalır görüyoruz. Şeydit illustration, White Şeydit illustration. Tekrar Şeydit'a döndürüyorum. Perspektif görünüşü açabilirsiniz, aktif edebilirsiniz buradan. Bu arada şunun hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Modeli döndürürken ekranda beliren kırmızı yeşil mavi renkli koordinat eksenine benzeyen bir eksen göreceksiniz. Bu aslında bizim spin center'ımız yani dönme merkezimiz. Bu dönme merkezi bazen modelin kenarlarından tutup çevirmek istediğimizde sizi zorlayabilir. Onu şurada home sekmesine gelip spin center'ın üzerine kliklerseniz o spin center'ın üzerine kliklemeniz otomatik spin center'ı aktif edecektir. Ne olur o aktif olduğunda peki? Mouse'un orta tuşuna nerede kliklerseniz dönme ekseniniz orada olmuş olur ve daha rahat bir orientation daha rahat bir döndürme işlemi sağlar size Perspektif görünüşü figure sekmesine Perspektif butonuna klikleyerek aktif ediyoruz demiştik veya burada Perspektif'in kamera açısını buradan değiştirebilirsiniz Şöyle 80 yaptığınızda veya yükselttiğinizde bunu daha geniş açılar verecektir bize Düşürdüğümüzde ise daha dar bir kamera açısı bize sağlayacaktır. Işıkları müdahale etmek isterseniz, default her zaman headlight'dadır. Single light, two lights gibi seçenekler var burada veya single light seçtiniz. Çünkü bazen işte two lights veya three lights da şu şekilde çok parlak ışıklar gelebiliyor. Bu parlamayla ilgili ayarlamaları şu edit bölümünden gerçekleştirebilirsiniz bakın. İşte burada Ambient, Diffuse, Specular gibi ayarlar var. Buradan bu parlamayla ilgili değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Daha aydınlık veya daha karanlık olacak şekilde ışığınızı ayarlayabilirsiniz. Işık ve görünüşle ilgili ayarlamalarınızı yaptıktan sonra artık bir figür görünüşü oluşturmanın zamanı geldi. Ürün ağacı yapınızın üstünde bakın ikinci bir sekme göreceksiniz. Figures diye. Figures sekmesine geçtiğinizde bu figür görünümü 3 ayrı görünüm verecektir size. İşte bakıyoruz. Dependency View, Folder View veya Gallery View şeklinde 3 ayrı görüntüleme modu verecektir. Şu an ee, Dependency View da görüyoruz. İşte Folder View'da klasör yapısını görecektir. Biz galeri görünümünü daha çok tercih ediyoruz. Direkt olarak burada küçük resim şeklinde görünüyor çünkü gerçekleştirmiş olduğunuz görünüş. Peki şu an neden burada herhangi bir görünüş görünmüyor? Çünkü biz ilk figürümüzün görünüşünü kaydetmedik henüz. Bunu nasıl kaydedebilirsiniz? Aslında modeli ilk import aldığınızda bakın altta seçeneklerim hala duruyor. Ayarlamadığım için figür görünüşünü, figür görünüşü ayarlanmadı. Mevcut görünüşü kullan diyebilirdim aslında o anda veya sonra ayarlayacağım da diyebilirsiniz. Diyelim ki buna daha sonra ayarlayacağız dedik. Kapattık o bölümü başta. Tekrar nasıl gerçekleştirebiliriz bu işlemi? Home sekmesine gelip Kamera ikonuyla figure view'u göreceksiniz bakın. Use current view derseniz veya ctrl home kısa yolunu tuşlarsanız figure view'unuz yani figür görünüşünüz burada yerini alacaktır. Diyelim ki bu görünüşü güncellemek istediniz. Mesela şöyle arkasından bir görünüşe geçtim. Güncellemek istediğinizde tekrar use current view demeniz yeterli. Ben onu tekrar ön görünüşe çevireceğim. Model görünümlerinden seçeyim. Hatta burada 3D1'e getir dedim. Bunu figür görünüşü olarak kullanmak istiyorum. Ya da ayarlamış olduğunuz figure view görünüşü, yani figure görünüşünü kaybettiniz. Modeli oryante ettiniz. Tekrar o figürün görünüşüne dönmek istiyorsunuz. Aynı bölümden go to figure view diyerek o görüntüye gelmesini sağlayabilirsiniz tekrar. İlk figür görünüşünü oluşturdunuz. Yeniden isimlendirebilirsiniz. Sağ tuşu ile klikleyip üzerine rename edebilirsiniz. Veya aynı görünüşü bir daha kullanacaksınız veya buna benzer buna yakın bir görünüş tekrar ayarlayacaksınız diyelim. Duplicate edebilirsiniz görünüşü. Duplicate ettiğinizde kopyalayacaktır aynı figür görünüşünü. Yine rename diyerek bunda figür 2 diyebilirsiniz. Hatta figure 2'yi oluşturmuşken ona farklı bir görünüş oluşturalım. Use current view diyelim. Veya tamamen en baştan yeni bir figür görünüşü oluşturacaksınız. Figür sekmesine geçerek new figure diyebilirsiniz bunun için. En başta datamızı import ettiğimizdeki ekrana döndürecektir bizi. Aynı şekilde ister buradan default seçeneğini seçip komple datanızı kullanabilirsiniz. İsterseniz simprep yapılarınızdan birini seçerek de datanızı, figür görünüşünüzü oluşturabilirsiniz. Bu figür görünüşü içinde HLR modda görünsün diyelim. Bu buradaki modlar için thick ve tin seçeneği de var ayrıca burada. Yani ince çizgilerle görünsün, kalın çizgilerle görünsün gibi veya white shaded illustrationında görünsün diyelim bunun içinde. Bunda, şimdi sürekli home sekmesine gitmek istemiyorum Figure View için artık kısa yolu kullanacağım ile home tuşluyorum ve Figür görünüşümü oluşmasını sağlıyorum bu bölümde Eğer yeni oluşturacağınız figürü Yalnızca seçili olan bazı datalarla Bazı parçalarla veya bazı alt montajlarla Oluşturmak istiyorsanız diyelim ki nasıl şöyle Hemen bunu da araya sıkıştırmak istiyorum bu özelliği de Şurada servis bomu üzerinden göstereyim. Bakın klavyenin sol ve sağ tuşlarını ürün ağacında bir üst montajı seçmek veya bir alt montajı seçmek için kullanabilirsiniz. Bakın, Diyelim ki part seçelim burada. Ucu seçtim. Sol tuşa kliklediğimde yukarıya doğru gidecektir seçim ürün ağacında. Bu da seçimlerde sıkça başvuracağınız bir yöntem olacak. Şimdi benim amacım yalnızca seçili olanlarla yeni figürü oluşturmakta. Diyelim ki yalnızca bu yapıyla yeni bir figür oluşsun istiyorum. O zaman seçimi gerçekleştirdikten sonra sağ tuş menüsünü açıp ekranda sağ tuş menüsünü açmak için biraz basılı tutmamız gerekiyor. Sağ tuşu. Open Selected in New Figure seçeneği bakın. Bunu tıkladığımda yalnızca bu elemanlar diğerlerini hide'layacaktır bakın. Zaten seçtiğim elemanlar gearboxçak alt montajına ait elemanlarmış. Diğerlerinin teknik kaldırıp hide ediyor aslında. Bunlarla da yeni figürümü oluşturuyor. Bu yeni figür için de use current view diyebilirim. Figür oluşturma ve düzenleme ile ilgili işlemleri bitirdikten sonra kesit oluşturma ile ilgili işlemlere geçelim. Kesit oluşturmak için gideceğiniz sekme sectioning sekmesi. Bu bölümde... Bir düzlem veya düzlemsel yüzey seçmenize gerek yok. Direkt olarak View Section butonunu klikleyip aktif kesti görüntüleyebilirsiniz. Şu an bakın bu bölgeden oluşturdu kesti. Eğer ki kesit düzlemini görmek isterseniz Show Boundaries butonunu aktif etmeniz gerekiyor. Kesiti düzenleme işlemlerinde bu Kesit düzlemini görmeye ihtiyacımız var çünkü kesite öne ve arkaya kaydırma ihtiyacımız olabilir. O gibi durumlarda kesit çerçevesinin üzerine klik dediğimizde ekrana Transform için oklar gelecektir bakın. Bu okları tutarak da istediğimiz bölgeye kesit düzlemini kaydırabiliriz. Eğer ki kesit düzleminin yönünü değiştirmek isterseniz Preset Section bölümünü açıp diğer alternatiflere göz atabilirsiniz. X-Eksis, -X, Y-Eksis -X gibi. Burada aynı zamanda AVXX001 isminde 2 adet daha kesit var. Bunlar krioparametrikte hazırlanmış olan yani bizim üç boyutlu modelimizden gelen kesitler. Illustrate'e ait kesitler değil, model üzerinde buraya gelmiş olan kesitler. Şimdi ben şöyle uygun bir kesit olarak X-X''te kesitimi oluşturayım. Kesitin yönünü çevirmek istediğinizde oklardan faydalanabilirsiniz. Bakın okları şöyle kullanabilirsiniz. Döndürmeye başladığınız dıştaki oku. Mesela bunun ne kadar döndürmeye ihtiyacım var? Tam tersine çevireceğim için 180 derece. Hiç bırakmadan bu oku klavyeden 180 enter deyip tersine çevirebilirsiniz. Veya direkt flip etmek isterseniz. O zaman kesit düzenleme menüsünü açmanız gerekiyor. Ona şuradan ulaşacaksınız bakın. Bu setup bölümünde küçük bir ok göreceksiniz burada. Properties'ı açacaktır burası. Kat 1 şu andaki mevcut oluşturulmuş kesitten bahsediyor kat 1 olarak. Flip diyerek buradan da tersine çevirebilirsiniz kesit düzleminin yönünü. Veya farklı bir ihtiyaç olarak kesit düzleminizin belirlediğiniz bir yüzey üzerinde yer almasını istiyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Z eksenine çevirelim ve bu z eksenindeki kesit düzleminin şuradaki düzlemsel yüzeyde yer almasını istiyorum. O zaman yine bu menüyü kullanacağız. Burada bakın Intersecting Point Location diyor. Set by Referans'ı klikleyerek öncelikle parçayı seçiyorum. İkinci seçimde ise yüzeyleri tanıyacaktır mouse'um necim. Gelip kesit düzlemini almak istediğim yüzeyi seçiyorum. İşlem bu kadar. Şimdi tabi ben bunu kullanmayacağım. Tekrar x-axis yönünü çevirip yönünü flip ediyorum. Ve bu menüyü kapatıyorum. Bu bölümde yalnızca düzlemsel kesitler değil, çeyrek kesitler de oluşturabilirsiniz. Bakın, kuartır kat seçeneği ile. Şu an kuartır katı gerçekleştirdi. Fakat yalnızca uç bölgesini de gerçekleştirdi. Şöyle yapalım. İkinci bir düzlem daha getirdi. Bakın buraya. Bu düzlemi alıp, şöyle geriye doğru çekelim. Hatta az önce öğrenmiş olduğumuz bilgiyi kullanarak bu yüzeye kadar gelmesini sağlayalım. Setup bölümünü açtık. Kat 2. Set by reference deyip o düzlemi seçelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi çeyrek bir kesit oluşturmuş olduk. Fakat bu tarz gösterimlerde bütün modellerin kesitte uygulanmasını istemeyiz. Onun seçeneği de burada bakın. Intersect with all seçeneği işaretli olduğu için bütün modelleri kesit işlemine dahil ediyor burada. Intersect with all seçeneğini kaldırıyorum. Yalnızca benim seçtiklerimi uygulasın istiyorum keste. Şöyle yapalım. Mandirinimizi ve ucumuzu kesmesin. Yalnızca gövde parçalarını kessin. Aynı zamanda buradaki cıvataları da dahil etsin ki onlar da çıkmasın karşımıza. Seçim işlemlerinde eğer zorlanırsanız sağ alt bölümdeki mouse filtresini kullanabilirsiniz bakın. Parts'a getirirseniz onu daha kolay bir seçim gerçekleştirebilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra add selected diyerek bunları intersection bölümüne ekliyorum bakın. Ve bu şekilde yalnızca gövde parçalarının kesilmiş olduğu bir kesit görünümü elde ediyorum. Diyelim ki fazladan parçalar seçtiniz. Almak istemediğiniz parçaları bu bölüme aldınız. Seçmiş olduğunuz parçalar şu an 4 adet parça seçili. Seçmiş olduğunuz parçaları görmek için şu intersection bölümündeki küçük oka klikleyip seçili parçaları buradan görebilirsiniz. Mesela Bolt'u geriye getirelim. Seçip parçamızı remove derseniz listeden kaldıracaktır bunu. Ve bakın Bolt tekrar bu bölümde kesti dahil edilmediği için görünür oldu. Onu tekrar seçip etsel ile dahil edelim kestimize. Kesit düzlemi ve dolgu rengi ile ilgili ayarlamalara gitmek isterseniz yine başta kesitle ilgili özellikleri ayarlamıştık. Setup bölümünden Properties'ı açıp bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Buradaki seçeneklerde de bakın Intersection'a dahil edilmiş parçaları buradan da görüp düzenleyebilirsiniz. Benim düzenlemek istediğim dolgu rengi ve kenar çizgilerinin rengi. Üst bölümdeki Use Single Color for Section Line seçeneği. Kenar çizgilerinin rengini verecektir bakın modellerinizin kestiğindeki. Alt kısımdaki bölüm ise yüzeylerin dolgu rengini verecektir. İlave olarak ne seçenekler görüyoruz burada? Kesit düzlemlerini göster gösterme ve cap section yani modellerin yüzeylerini dolgulu göster veya modeli yüzey şeklinde göster seçeneklerini görüyoruz aslında cap section ile. Diyelim ki dolgu rengi ayarladık. Rengimizi değiştirmek için de rengin üzerine kliklerseniz renk paletiniz açılacaktır. Buradan İhtiyacınıza göre ister renk tekerleğinden ayarlayıp ister hazır olan basic colors bölümünden renginizi ayarlayıp OK demeniz yeterli. Kesit oluşturma ve düzenleme ile ilgili tüm yapacaklarımız bu bölümde bunlar. Şimdi modelimizin görünüşünü şöyle ayarlayalım. Tabii kesit düzlemlerini istemiyoruz. Onları tekrar deaktif edip kapatacağız. Düzenleme ihtiyacı duyduğunuzda yine show boundary'yi aktif edip düzlemlerin Konumlarını değiştirebilirsiniz. Krio Illustrate üzerinde modellerinizi yeniden de renklendirebilirsiniz. Bakın burada gövde parçalarım transparan renkli görünüyor. Bunların transparan görmesinin sebebi Krio parametrikte o şekilde renklendirilmiş. O yüzden buraya da transparan olarak gelmiş bu datalar. Bunları tekrar renklendirmek için şöyle CTRL tuşundan da faydalanarak çoklu seçiyorum parçalarımı. Burada bakın Parts sekmesi görünecektir. Gidiyorum bu sekmeye. Transparency'yi değiştireceğim için gideceğim bölüm Transparency. Geliyorum. İster transparan daha fazla transparan yapabilirsiniz. %100 yaparsanız tamamen görünmez olunacaktır. Ben opak olsun istiyorum. %0'a getirip OK diyorum modellerimi. Veya yeniden renklendirmek istiyorum. Aynı yöntemi uygulayacağım. Parçalarımı seçip Color bölümüne klikleyip. Şöyle daha koyu bir renk seçelim buradan. OK dedim. Bu part sekmesinde açılan komutlarda aslında ihtiyacım Color, Transparency, Phantom ile ilgili bölümler. Yani burada Create Set'i videonun başında göstermiştik, sağ tuş menüsünden parçaları seçip bir Selection Set oluşturmuştuk. Yine Zoom seçeneklerini burada görüyoruz, Height seçenekleri, Orientation'lar, yine Transforma ve Patlatılmış görünüşe ise daha sonra geleceğiz. Yani aslında burada Style ile ilgili olan komutların dışındaki diğer komutlar, diğer sekmelerde de göreceğiniz komutlar pek bir farklılık yok. Şimdi gelelim detay görünüş oluşturma ile ilgili işlemlere. Detay görünüşleri oluşturmak için Krio Illustrate'de insetleri kullanıyoruz. Program size 3 farklı inset yapısını hazır olarak veriyor. Bunları ekledikten sonra düzenleyebilirsiniz veya default kullanmak istediğiniz farklı insetlerde varsa yeni bir insette oluşturabilirsiniz. Inseti uygulaması ise şu şekilde ihtiyacı duyduğun bir inset seçiyorum göstermek istediğim bölgeye masum sol tuşunu klikleyip çizgi çizer gibi çizgiyi uzatıyorum ve masum sol tuşunu bırakıyorum. Inset'i ekledikten sonra fokus bölümünün sınırlarını veya buradaki inset büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Inset seçip çerçevenin büyüklüğünü değiştirebilirsiniz bakın. Veya fokus bölgesinin büyüklüğünü değiştirmek isterseniz fokus kilitli olabilir yalnız. Ekledikten sonra kilitler fokus bölgesini. O yüzden Inset yapısını seçtikten sonra sağ tuş menüsünü açın ve anlak fokus seçeneğini işaretleyin tekrar. Ve bakın fokus bölgesinin çerçevesi aktif hale gelecektir. Buradaki çerçeveyi istediğim gibi büyüklüğünü değiştirip istediğim bölgeye alabilirim. Veya inseti düzenlemek istiyorsanız yine aynı şekilde inseti seçip sağ tuş menüsünden Edit Properties diyebilirsiniz. Burada inset görünümünü bu pencereyi kenara çekeyim. Inset görünümünü circle olarak işte, kare olarak gösterebilirsiniz. Dörtgen olarak veya altıgen olarak gösterebilirsiniz. Diyelim ki kare olarak görünsün. Corner radius göstermek isterseniz işte küçük, orta ve büyük şeklinde üç farklı corner radius seçeneği sunuyor bize. Biz istemiyoruz corner radius. Border olsun mu inset'in üzerinde? Çerçeveler görünsün mü, görünmesin mi? Line style değiştirebilirsiniz isterseniz bu bölümden. Farklı line fontları var bu bölümde. Yine çizgi rengini farklı çizgi renklerinde seçebilirsiniz. Bunu tekrar solid yapalım. Inset arka plan rengini buradan değiştirebilirsiniz. Bakın şu anda figure background'u kullanıyor. Figure background'u kullanmasın diyorum. Farklı bir renk seçeceğim. Mesela mavi renkte görünsün arka planımız. Aynı şekilde alt bölümde de çizginin line fontunu ve çizginin kalınını değiştirme ile ilgili işlemleri göreceksiniz. Burada leader tipi straight line şeklinde. Swiper diyebilirsiniz. Genişliğini değiştirebilirsiniz bakın buradan. Aslında bu Swiper yaptığınızda şuradaki inset tipini şöyle göstermek istiyorum. Şu inset A'nın tipinde göre değiştirmiş oluyoruz aslında insetimizi. Tekrar properties'e girelim. Bunu Straight Line'a geri çeviriyorum. Yine çizgi kalınlığını değiştirmek isterseniz buradan Line Weight'i ayarlayabilirsiniz. Line kalırda diğer ayarlarla benzer şekilde diğerini kırmızı yapmıştık. Bunu da kırmızı yapalım. Bu pencerede bir de şu detay var. Halo efekti bakın. Bu halo efektini Illustrator içerisinde farklı yerlerde de göreceksiniz. Bu halo efekt şunu sağlıyor. Eğer ki çizgileriniz modelle üst üste denk gelirse belirlemiş olduğunuz renklerde onun etrafını parlatıyor. Bakın border'da mesela kapatacağım. Şu çizgiye dikkat edin. Border'da kapattığımda etrafında beyaz bir parlama var bakın. Onu kapatıyor. Neden beyaz olarak parlıyor? Çünkü halo efekti şu an beyaz renkte. Mesela sarı yapalım onu. Sarı olarak parlayacaktır bakın çizgileriniz. Veya halo efekti istemiyorsanız hem border'dan hem leader'dan kapatabilirsiniz bunu. Bu arada bu çizgi çok kalın olmuş. Bunu biraz inceltelim. Ya da halo efekti kullanıyorsanız, efektin yoğunluğuyla ilgili ayarlamaları da yine burada weight bölümünden ya işte transperensisini değiştirmek isterseniz aynı şekilde onu da bu bölümden gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bizim uygulamış olduğumuz insette fokus bölgesini çerçeveyle gösteriyor. Tercihe göre çerçevesiz kullanmak isteyebilirdiniz. Silelim bu inseti. Silmeden önce hemen bunu da araya sıkıştırmak istiyorum. Burada bizim ikinci panelimiz vardı. Figure Content'i gösteriyordu bize. İkinci paneli açarsanız bakın. Şu an bir Section uygulamışım. Bir de Inset eklemişim. Bu Figure Content'i buradan da izleyebilirsiniz. Seçim işlemlerinde bu bölgeyi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu insetimizi silelim. Ve mevcut insetlere göz atalım. Ben aynı şekilde kare çerçeveli ve düz çizgili, fokus bölgesi olmayan bir inset istiyorum. Ve her defasında bunu kullanıyorum diyelim ve bunu tekrar tekrar ayarlamak istemiyorum. O zaman yeni bir inset yapısını oluşturup bu bölgeye eklemeye ihtiyacımız var. Gideceğimiz bölüm Manage Insets. Mevcut insetleri burada göreceksiniz bakın. Yeni bir inset oluşturmak için Add seçeneğine kliklıyorum. Diğerlerinde A B C diye gitmiş. Biz de buna INSET D diyelim. Aynı ayarlamalar burada mevcut. Bakın az önce Edit Properties'e girdiğimdeki aynı ayarlamalar. Farklı bir ekran değil. Şimdi ben az önce bahsettiğim gibi kare olacak şekilde. fokus bölgesini istemiyorum dedim. Bak onu buradan aktif ya da deaktif edebilirsiniz. İstemiyorum o bölgeyi. Border Weight'i 0.1'da olsun. Çizgi kalınlığı 0.1'da Düz çizgili görünsün. Solid renkte görünsün. Halo efekti olsun istiyorum. Fakat ince olsun. 1.5 olarak. Okey dedim. Insetim geldi bakın bu bölgeye. Şimdi bunu uygulamak için de. Veya çizgiyi farklı fontta yapalım. Bazen üst üste geldiğinde. Hoş olmuyor. Hidden line değil. Dot olarak yapalım. Nokta nokta. Neyse hoşumuza gitmezse yeniden değiştiririz buradan. Okey dedim. Bakın insetim artık bu bölgede hazır. Aynı şekilde uygulayacağım az önceki gibi. Seçtim insetimi. Buradan şöyle uzatıp böyle bir inset göstereceğim. Tamam. Çizgi fontum da gayet iyi. Fokus bölgesinin büyüklüğünü değiştirelim. Aynı şekilde anlak fokus diyerek fokus bölgesinin büyüklüğünü ayarlayalım şöyle. Biraz fazla büyük oldu. Bu şekilde görünsün. Hemen insetimizin arka planını ilave olarak onu ayarlayacağım. Arka planımız da şöyle koyu yeşil olarak görünsün. Şöyle görünüşümü biraz daha şu şekilde ayarlayacağım. Bakın modeli döndürdüğünüzde insetin bakış yönü kaybolmaz. Dikkat ettiyseniz. Yani modeli farklı yönlere çevirebilirim. Inset'i aldığınız yön kaybolmayacaktır. Şimdi modelimizi şöyle ayarlayalım. Inset'imizi de yanına bu şekilde koyalım. Dilerseniz bu eklemiş olduğunuz insette farklı render modu da kullanabilirsiniz. Bakın şu an inset'im seçili. Sağ tuş menüsünü açıyorum. Render moda geldiğimde bakın inset seçiliyken mesela h'leri uygulayabilirim. Tabi figür background'ı yeşil yaptığımız için yeşil oldu. Onun eski haline geri getirelim. Figür background diyelim. Veya farklı ne yapabiliriz? Bakalım. Mesela white shaded diyebiliriz. Gördüğünüz gibi inset'in render modu ve modelin render modu birbirlerinden ayrı çalışıyorlar. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz bir de sembol ekleyelim. Sembol bölümünü açtığınızda bakın burada default olarak alyan anahtar, pense, tornavida gibi elemanlar olacaktır. Üç boyutlu elemanlar. İşte uyarı tabelalarınız var default olarak. İşte yüksek sıcaklık gibi. Veya işte yağdanlığınız burada. Yapıştırıcınız. Yine oklara ihtiyaç duyabilirsiniz. Yine bu bölüme ilave elemanlar eklenebilir. Buraya ilave elemanlar eklemek için yine bu elemanların bir 3D eğer üç boyutlu bir eleman ekleyecekseniz bunun üç boyutlu CAD datasına ihtiyacınız var. Ve bu CAD datayı CRYO'dan PVS olarak az önce bakın PVZ kaydetmiştik modeli. Fakat kütüphane elemanı kaydederken PVS olarak kaydediyorsunuz ve o PVS dosyası OL uzantılı bir dosya oluşturuyor. ve bunu dosyayı kütüphaneye çekebiliyoruz. Şimdi ben bu figür görünümünde şöyle bir sembol kullanacağım. Burada sıkışma riskini gösteren bir sembol. Sembol seçip ekrana kliklediğimde sembolüm gelecektir bakın. Büyüklüğünü ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. sembolün konumu aynı zamanda modelle bağlantılıdır bakın. Çünkü 3 boyutlu bir eleman gibi davranır. Yani datanıza belli bir uzaklığı vardır. Corona eksenine göre. O yüzden modeli oryante ettiğinizde sembolünüzde konumu değişecektir. Ben onu tekrar şu şekilde göstereyim. Ve bunu şöyle ayarlamıştık. Burada figure view'u de bir güncelleyeyim. Şöyle ctrl e home kısa yoluyla figure view'u güncellemiş olalım. Şimdi bu uyarı sembolümüzün altına da bir not ekleyelim şöyle. Notlar için bakın call kullanabiliriz. Kolatları hem numaralandırma işlemi için kullanıyoruz. Hem de serbest not oluşturmak için. Burada farklı call tipleri var bakın. Şöyle not bölümünden serbest bir not oluşturacağım. Notu ekledikten sonra bakın teksti düzenlemek için çift klik yapın diyor. Çift klik yaptığımda direkt olarak tekstimi buraya yazıyorum. Şöyle bir uyarı yazalım. Eğer bol gizler gidiyorsanız sıkışmaya dikkat edin. Dönen dişliler diye bir uyarı yazalım. Biraz font size'ı büyütelim. Büyük görünsün. Rounded istemiyorum. Rectangle olarak görünsün. Fill color'ı değiştirelim. Şöyle dikkat çeken bir renkte görünsün. Sarı genelde bu tarz uyarılarda güzel dikkat çekiyor. Şu an ok olmadığı için leader ile ilgili seçenekler kapalı. Yine halo efekti burada da göreceksiniz. Bakın halo efekti şu anda ilgili herhangi bir ayarlama yapmıyorum. Ve bunun konumunu da şu şekilde sembolün altına koyalım. Bakın basit bir figür görünümünü birlikte hazırlamış olduk. Patlatılmış görünüş oluşturma ile ilgili işlemlerimize geçelim. Şimdi bunun için yeni bir figür oluşturalım. Yine Serviceable Parts için bu elemanları seçtiğimizden dolayı yeni figür de yine bunlarla oluşturalım. Şimdilik Current View'u kullan diyelim. Transparency'yi tekrar ayarlayalım. Şimdi burada parça renklerini figür 4'te değiştirdiğim için fakat yeni oluşturduğum figürü ise figür 1'den aldığım için renkleri buraya yansıtmadı. Bakın o yüzden tekrar transparanlığı kapatmaya ihtiyacı hissettim burada. Parts bölümüne gidip transparency'yi düzenledim. Yani bu demek oluyor ki aynı parçayı farklı figürlerde farklı farklı renklerde gösterebiliyorsunuz Creo Illustrate içerisinde. Şimdi eğer Krio parametrikten yani 3 boyutlu modelinizden gelen hazır patlatılmış görünüşler varsa onları Preset Explot bölümünde göreceksiniz. Bakalım Assembly Explot. Tabi buradaki Preset Explot ana montaja ait olduğu için bu alt montajı etkilemedi. Bakın figür 1'e dönersem şöyle biraz uzaklaşayım. Preset Explot'ta Assembly Explot'u göster dediğimde Krio parametrikte Hazırlanmış olan patlatılmış görünüşü burada bana gösterecektir. Neden alt montajda göstermedi? Çünkü patlatılmış görünüş ana montaj üzerinde hazırlanıp onun üzerine işlenmiş. Alt montaj üzerine değil. O yüzden görmedik. O zaman ben burada yeni bir patlatılmış görünüş oluşturayım. Patlatılmış görünüş oluşturmak ve düzenlemek için Transform komutuna ihtiyacınız var. Bakın onu hemen bu bölümde göreceksiniz. Kısa yol olarak ise F3 tuşunu kullanabilirsiniz bakın. Transform şu şekilde çalışır. transformu aktif ettikten sonra seçtiğiniz model üzerinde bakın oklar yer alacaktır. Aynı az önce kesti düzenlerken kullanmış olduğumuz oklar gibi. Bu okları da şu şekilde kullanabilirsiniz. Üzerindeki istediğiniz gitmek istediğiniz yöndeki oku şöyle mansun sol tuşu ile tutup sürükleyebilirsiniz. Eğer ki belli bir mesafede sürüklemek istiyorsanız diyelim ki ben bunu işte 350 milimetreye kadar sürüklemek istiyorum. Bunu elle ayarlamak her defasında zor oluyor. Klavye'den 350 yazıp enter dediğimde bunu o konuma getirecektir. Aynı şekilde bunu da buraya getirelim. Hepsini milimetrik ayarlamayacağım. Şöyle kabaca patlatılmış görünüşümü oluşturuyorum. Şöyle yapalım bu kısmı da civataları şöyle seçelim. Bu tarafına geçmem gerekecek. Bunları şöyle ayırıp bu bölümü de biraz geriye itelim. Buradaki parçayı da şuraya çekersem görünüşümüz hazır olmuş olacaktır. Biraz daha şunları Orta bölgeye doğru düzenleyelim. Ve figure View'mu nasıl olsun? Tam bu şekilde ayarlayalım. CTRL e home diyerek figure View'mu kaydetmiş oluyor. Eğer ki oluşturmuş olduğunuz patlatılmış görünüşte cosmetic line'ları yani exploit line'ları görüntülemek isterseniz yapmanız gereken şey mesela uca ait exploit line'ı görüntüleyelim. Parçayı seçip Home sekmesinde bakın Explode Lines komutunu göreceksiniz. Komuta tıklıyorum Ve çizgiyi kendiliğinden zaten gitmesi gereken yere kadar oluşturuyor. Fakat çizginin daha farklı bir konuma gitmesini istiyorsanız bunu da ayarlayabilirsiniz. Bakın çizgi seçiliyken sağ tuş menüsünü açarsanız burada Select Start Endpoint'i göreceksiniz. Nasıl ayırt edeceğiz Start ve Point'i birbirinden? Dikkat ederseniz bakın. Çizgi seçiliken bir ucu yeşil daire, diğer ucu ise mavi küp şeklinde görünüyor. Geldik Select Start End Point menüsüne. Bakın yeşil bölge Start Point, mavi bölge ise End Point'i temsil ediyormuş. Bizim amacımız Start Point'in yerini değiştirmek. Seçiyorum Start Point'i. Bu parça üzerindeki bu silindirik yüzeyi kullan diyorum ve çizgimizi o bölgeye kadar uzatıyor. Eğer ki çizgi ile ilgili ilave font ayarlamaları gibi işlemleri yapmak istiyorsanız yine çizginizi seçip Explode Line sekmesi açılacaktır. Bakın sekmeye gittiğimizde işte halo efekti görüyoruz. Farklı pen fontlarını, farklı çizgi fontlarını uygulayabilirsiniz buradan. Veya işte çizgimizin uçları düz çizgi şeklinde mi görünsün, nokta şeklinde mi veya ok şeklinde mi görünsün bu gibi ayarlamaları da yine bu bölümden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir exploit line daha oluşturacağım. Mesela şöyle olsun bu civatamızı x yönünde de çekme ihtiyacımız da diyelim. 150 mm çekmiş olalım. Ve buna ait exploit line'ı oluşturalım bu şekilde. Dikkat edin bakın exploit line civatanın bu üzerinden başlayıp bu bölüme gidiyor. Şimdi onu ben buradaki deliğe gitmesi için düzenleyeceğim. Aynı az önce yapmış olduğum gibi. Aynı şekilde çizgimi seçiyorum. Sağ tuş menüsünü açıp her iki noktayı da düzenleyeceğim. Endpoint'i düzenleyelim öncelikle. Bu yüzeyi kullan diyelim. Start point'i de değiştirelim. Buradaki bu yüzeyi kullan diyelim. Şimdi bakın yalnız yol hala değişmedi. Civata'nın ortasından çıkıyor çizgi. O zaman petimi değiştirmem gerekiyor benim. Explode line sekmesine geldim tekrar. Direct yapmayacağım o zaman direkt düz gidecektir. Global koordinat sistemini kullansın. O zaman Axis order'daki, order'daki diğer yönlere bakıyorum. Zaten hemen bir alt sıradaki Z, X'e çevirdiğimde çizgi istediğim şekilde gelmiş oldu. Şimdi ben bu bölümde bu çizgiyi silip bu modeli tekrar önceki konumuna getirmek istiyorum. Şimdi böyle bir patlatılmış görünüş oluşturduktan sonra, burada parçalarınızı numaralandırmak isteyebilirsiniz. Numaralandırma işlemini kol altlardan tek tek yapabileceğiniz gibi, yani şöyle bakın, item number deyip bir numara olsun. Tabii şu an ben daha önce numaralarla oynadığım için birazcık, dört numaradan başlattı. Bunlar yeniden sıralandırılabilir. Çok önemli değil. Mesela şöyle bir numaralandırma yaptık diyelim. Mesela buradaki sırayı yeniden düzenlemek istiyorsunuz. Bu 8 numara olmasın, 1 numara olsun, bu 2 numara olsun. Bu şekilde gitsin. Bakın, item list bölümüne geliyorum. Numbering, renumber colors diyeceğim, birden başlasın tekrar. 1 numara bu olsun, 2, 3, 4, 5 ve 6 olsun. Numaralandırma sırasını tekrar değiştirdim bakın. Ya da bu numaraları bir hizaya getirmek istiyorum. Bakın şu an dağınık duruyorlar, elle numaralandırdığım için. Şimdi ekrandan seçebilirsiniz fakat bazen toplu bir şekilde hepsini seçmeniz gerekebilir. O gibi durumlarda ikinci panelden faydalanın. İkinci paneli açıp Callout'ları Shift tuşundan da faydalanarak toplu bir şekilde seçtiriyorum. Burada Callout'ları hizaya getirmek için bakın. Callout sekmesi. Callout'lar seçildikten sonra burada görünecektir. Gidiyorum bu sekmeye ve bunları üst bölümde hizala diyorum. İlave olarak ne gibi işlemler görüyorum burada bakın. Font Size'ı görüyorum. Mesela şeklini değiştirebilirsiniz, kare yapabilirsiniz, dörtgen yapabilirsiniz, işte farklı şekiller burada mevcut. Yine işte çizgi fontuyla ilgili ayarlamalar, okun ile ilgili ayarlamaları bu bölümde görüyoruz. Burada bir diğer özelliğimiz de, mesela şöyle yapalım, bunların araları birbirinden eşit uzaklıkta değil. Bakın, bunları eşit uzaklıkta dağıtmak için yine kolaylık bölümünde. Yatay dağıtacaksanız eğer Distribute horizontally kullanarak aralarını eşit bir şekilde ayarlattırabilirsiniz programa. Şu an ben manuel tek tek numaralandırma yaptım. Veya otomatik numaralandırmayı tercih edebilirdik. Item list bölümüne geçiyorum bakın burada otomatik seçeneğini göreceksiniz. Yalnızca partları numaralandıracağım. Entire Structure'da değil, seçmiş olduğum bir bile yapacağım bu işlemi. Gearboxçak ASM'yi seçiyorum bu işlem için. Şu an tabi herhangi bir Callout görünmedi çünkü Callout, No Callout şeklinde görünüyor. Burada diyelim ki adetle birlikte göstersin bunları bize. Bakın bu Asm'in içerisinde ne kadar part varsa hepsini tek tek numaralandırdı. Burada istemediğiniz numaralar olabilir, bunları ekrandan seçip kaldırtabilirsiniz. Yine yeniden numaralandırmak isterseniz bakın 1 2 3 numara kayboldu mesela 4'ten başlıyor şu anda. Az önce gerçekleştirdiğimiz gibi renumber deyip 1 numara bu olsun, 2 bu, 3 bu, 4 bu ve 5 bu olsun. Onların şeklini ve font size'larını da az önceki gibi ayarlayalım. Biraz büyük görünsün. Şekilleri de circle olarak görünsün. Burada numaralandırmayı yaptıktan sonra program size bir item liste hazırlıyor. Alt paneli açarsanız bakın, alt panelde item list sekmesinde göreceksiniz. Şu an 1, 2, 3, 4, 5'e kadar numaralandırdık biz. Otomatik numaralandırmayı kullandığımız için diğer parçalar da hala burada görünüyor. Mesela bunları listede istemiyoruz. Seçip, delete item diyebilirsiniz. Ürün ağacından herhangi bir şey silmez, korkmanıza gerek yok. Yalnızca numaralandırmış parçaları buradan silecektir. Item listteki elemanlar yeniden isimlendirilerebilir. Yine ürün ağacındaki parça ismini değiştirmeyecektir. Yalnızca item list üzerine görünen ismi değiştirecektir. Mesela diyelim ki... Yineyim diyelim buna. Body 1 diyelim. Örnek veriyorum. Bakın Gearbox front parçası aslında. Yalnızca listede ismini değiştirmiş olduk. Bu listeyi aynı zamanda şöyle seçerek... ''Copy Selected'' derseniz bir Excel dökümanı içerisine de yapıştırabilirsiniz daha sonrasında. Orada da düzenlemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu figürümüzü de bu şekilde hazırlayıp bitirmiş olalım. Ve animasyon işlemlerine geçelim. Animasyon işlemlerini komple data üzerinde gerçekleştireceğim. Şöyle figür 2'den yola çıkalım. Bunu da Uplikate edelim. Bunu da rename edelim. Animasyon diye bir isim verelim. Animasyon oluşturmak için Animation sekmesine gidiyorum burada. Illustrated içerisinde iki tür animasyon var demiştik. Birincisi normal düz animasyon. Başlı play'e bastığınız başladı ve sonuna kadar devam etti. Bir de dizi animasyonu, sequence animasyon dediğimiz dizi animasyonu. Biz öncelikle normal, standart bir animasyon oluşturacağız. Bunun için şöyle yapalım. Tabi önce bazı elemanları istemiyorum burada. Önce bir görünüşlerimizi ayarlayalım. Orientation'ı izometrik 1'e çevirelim. Bu elemanı Gearbox Serviceable parçaları direkt gizleyelim. Buradaki elcik bölümümüzü de istemiyoruz. Bu bölümü de istemiyoruz. Bunları gizleyelim bu şekilde. Neyimiz var? Civatalarımız var burada. Onları da şöyle seçip Bakalım yanlış civatalar seçmeyelim. Onları da gizleyelim. Son olarak şurada bir clutch asm'imiz kaldı. Onu da gizleyelim. Yine bu parçalar, şu transparan görünüyor, biraz göz karıştırıyor, onların transparansisini yine sıfır yapalım, bu şekilde görünsün ve figure view'umuzun mevcut görünüşünü nasıl ayarlayalım, animasyonumuzu şöyle ortalasın ekranımızı şu şekilde başlasın. ctrl e home diyerek figure view'umuzu ayarlamış olalım. Şimdi animasyon oluşturmaya başlayabiliriz. Animation sekmesine gelip, animation seçeneğini seçtim ve alt bölümde bir Frame Editor açıldı bakın. Burada önce animasyonu bir düşünelim neler yapabiliriz burada. Mesela buradaki siyah kapağın yerinden nasıl söküleceğini gösteren bir animasyon oluşturalım. Bunun için öncelikle şuradaki parçanın çıkmasına ihtiyacımız var. Civataların sökülmesine ihtiyacımız var ve kapakların ayrılmasına ihtiyacımız var. Animasyonda burada iki tane kayıt aracınız var. Record Content ve Record Camera. Record Content parçalarla ilgili yaptığınız işlemleri kaydeder. Yani kamera açısını değiştirdiğinizde herhangi bir kayıt gerçekleştirmez bakın. Ancak bir parçayı seçtiniz. Bunun şöyle transformu Aktif edelim. Bunun konumunu değiştiğiniz bakın kontente değişiklik olduğu için bunu kaydetti bu bölüme. İkisinin birbirinden farkı bu. Eğer record kamera açık olursa bakın kamera değiştiğinde hemen bunu kaydedecektir. Ön izlemeyi buradan görebilirsiniz. Şimdi ben record kamerayı kullanmayacağım. Şöyle buradaki içeriği silelim. Record kamerayı kapattım. Tekrar home görünüşe geri gelelim. Şimdi burada Record kameranın her zaman aktif olması benim işime de gelmiyor animasyonu oluştururken neden? Çünkü animasyonu oluştururken ildaki modeli çevireceksiniz. Her modeli çevirdiğinizde kamera açısı değişeceği için bu her bir adımı kaydedecektir işlemi. O yüzden Record Content, Record kamera yerine kullanacağımız farklı bir araç var. Onu göstereceğim bu kısımda. Record kamerayı de aktif ediyorum. Şunu tekrar kaldıralım buradan. Capture seçeneği. Capture'ı şöyle kullanabilirsiniz. Mesela animasyona başlarken bir tane Capture oluşturayım öncelikle. Ve diyelim ki 5 saniye sonrasında veya 3 saniye sonrasında diyelim. 3 saniye içinde daha doğrusu. Ben kamera açısının şu noktaya gelmesini istiyorum. Bir kere daha Capture alıyorum. Bakın arada belirlemiş olduğum saniye kadar kamera açısını değiştirecektir. Ön izlemeyi oynatıyorum. Capture aldım. İlk nokta. Capture aldım. Son nokta. Bu şekilde de kamera açılarındaki değişikliği kaydedebilirim. Tekrar Home görünüşüne alalım bunu. İçeriğimizi de şöyle silelim. Şimdi biz şöyle bir animasyon kurgulamayı hedefliyoruz. Buradaki kapağı yerinden çıkartacağız ve buradaki parçaları tek tek civataları, işte koyul parçasını yerinden çıkarmamız gerekiyor. Yapacağım şey direkt olarak Transform komutunu uygulamak aslında. Tabi öncelikle bu parça yerinden çıkacağı için bunun bir dikkat çekmesi gerekiyor. Efektler kullanabilirsiniz burada. Ne gibi efektler? İşte uçarak gelsin, uçarak gitsin, belirerek gelsin gitsin, i̇şte sallansın olduğu yerde kalp atış şeklinde büyüsün küçülsün, flash olarak belirlediğiniz bir renkte yanıp sönsün gibi. Ve işte ANSI grubu daha çok civatalar için kullanıyoruz. Sökülme efekti şeklinde oluyor. Biz burada daha çok flash efekti tercih ediliyor bu tarz animasyonlarda. Mesela animasyona başlamadan önce, yani hareketine başlamadan önce bu parça sarı şekilde bir yanıp sönsün. Görelim. Bakın sarı olarak yanıp söndü. Yerini belli etti. Burada ikinci adım için arada boşluk bırakabilirsiniz veya bırakmayabilirsiniz. Direkt devam edebilirsiniz ilk hareketin bittiği noktadan. Şimdi bunu şöyle yerinden çıkaralım. Nasıl olsun biraz dönsün bir böyle. Ondan sonra şöyle merkezden tutup sürükleyelim. Böyle olsun, böyle gelsin ve yukarı gitsin. Şimdi bakın birden fazla adım uyguladım. Birden fazla adım uyguladığım için her bir adımda, şöyle ön izlemeyi görelim, atlaya atlaya geçecektir bakın. Burada bu adımları şöyle düzenleyebilirim. Şurada göreceğim onları. Coil parçası için uyguladığım adımlar, bakın şuradaki saniyeyi elle yürütüyorum. Şu noktalarda geçiş yapıyor dikkat ettiyseniz bakın. Bu noktaları düzenleyebilirsiniz. Yerini, saniyesini kaydırabilirsiniz üzerinde. Veya direkt olarak şöyle seçip delete diyerek kaldırsanız yalnızca ilk hareket ve son hareket kalacaktır. Bu şekilde de kullandırta bilirsiniz. Tabii ben bu bölümün bu kadar uzun olmasını ve bu şekilde olmasını istemiyorum. O yüzden onu tekrar şöyle yapacağım. Şöyle çıksın yerinden. Şöyle bir görüyorum ön izlemeyi. Evet şu şekilde yerinden çıkması şu anda benim için yeterli. Ve yerinden çıktıktan sonra da bir efekt daha ekleyelim. Şöyle yavaşça kaybolsun. Civatalar için öncelikle Aynı şekilde yine bir flash efekti ekleyelim. Sarı olarak yanıp sönsün. Ve civatalarımız unscrew efektiyle şöyle bir görelim bir de. Ön izleme yapalım. Bu yönde değil. İçeriye doğru gidiyorlar. Yönünü değiştirmem gerekiyor. Direction. Eksiye değil. Artı y'ye göre yaptığımda, evet doğru şekilde yerlerinden sökülüyorlar şu anda. Tabi burada dönüş sayısını ayarlayabilirsiniz. Kaç dönüş yapacağı veya kaç dereceye dönüş yapacağı şeklinde. Bir dönüş yapmasın, üç dönüş yapsın. Üç dönüşte fazla oldu. İki yapalım onu. Ve ne kadar uzağa kadar sökülsün? Bir milimetre çok az oluyor. Bunu ayarlayabiliriz. Veya dilerseniz default ayarları da tamam deyip kullanabilirsiniz. Şu an bu kadarı benim için yeterli. Sökülme efektini uyguladım bu civatalara. Ve bu civatalarım bu buradan uzaklaşsın. 80 milimetre kadar. Bunlar da aynı şekilde buradan uzaklaşsın. Ve daha sonra hepsi beraber yavaşça kaybolsunlar. Görelim en baştan itibaren animasyonu. Evet, coil parçamız yerinden çıktı. Civatalarımız kendini gösterdi. Yerlerinden söküldüler. Şimdi burada civataların eş zamanlı olarak birbirinden yerlerinden çıkmasını istiyorum. O zaman bunu düzenlememiz gerekiyor. Bakalım, civata parçalarını görelim burada. Şu kısmı biraz yukarıya doğru alalım. Nerede gerçekleşiyor işlem? Bakın üstteki civatanın hareketi şu bölgede gerçekleşiyor. O zaman diğer iki civatanın hareketini onunla aynı zaman konumuna getiriyorum. Bu kısmı da arada boşluk olmasın diye tekrar şu şekilde diğerlerine yaklaştırıyorum. Şimdi görelim o kısmı tekrar. Civatalarımız söküldü. Birlikte gittiler ve birlikte kayboldular. Şimdi bu noktada bir de şöyle yapalım. Kamera açısını biraz değiştirelim. Hangi konuma gelsin? Tabi bundan önce pardon. Şöyle tekrar Home Position'a alayım. Bu noktada bir Capture yapalım. Daha sonra Açımızı şu yönde Değiştirelim. Kaç saniyede gelsin? 2 saniye sonra Şu bakış yönüne gelsin. Tekrar Capture diyelim ve burada da bu parçamız yavaşça kaybolsun sadece o kısmı bir görelim doğru mu yaptık Kontrol edelim evet bakın kamerasını değiştirdim ve oradaki parçam belirsizleşerek ortamdan kayboldu bu aşamadan sonra artık yapacağınız tüm işlemler birbirinin aynı animasyon kurgularken Animasyon adımları buradaki frame Editor'den yerlerini düzenliyoruz. işte hangi saniyede devreye girsin, hangi saniyede devreden çıksın. Her bir parçanın üzerindeki hareketi burada görüyoruz. Efektlerimizi gösterdik. işte capture seçeneği ve content'i nasıl record edeceğimizi gösterdik. Bu animasyonu dışarıya export etmek istiyorsunuz diyelim. Yine export seçeneğinden işte hangi dosya formatında export edecekseniz, hangi kalitede export edecekseniz işte saniyede ne kadar olsun, çözünürlük ne kadar olsun. Bunu ayarlayıp OK diyerek export edebilirsiniz. Şöyle bir export deneyelim. Masa üstüne backup mp4 olarak OK diyerek kaydedecektir. Tabii export işlemi sırasında animasyonu baştan sona oynatacaktır. Sonuna geldik ve export işlemi tamamlandı. Kontrol edelim dosyamızı. Nasıl bir dosya oluşturmuş? Masa üstümüzden backup mp4 isminde kaydetmiştik. Dosyamızı açalım. Bakın animasyonumuz burada mp4 formatında dışarıya kaydetmiş olduk animasyonu. Kalite ve çözünürlükle ilgili ayarları export işlemi sırasında yeniden <gülüyor> ayarlayıp tekrar export edebilirsiniz daha kaliteli bir video için. Şimdi sequence animasyonlarda sequence animasyon aslında aynı işlemler yapılıyor Secure Animasyon'da da, sadece 1-2 adından oluşan bir Secure Animasyon göstereceğim burada. Şöyle yapalım, yine bu figürü Duplicate diyelim, bunu Duplicate etsin. Secure Animasyon olduğunu söyleyen bir isim verelim ona. Şöyle görünüşümüzü ayarlayalım tekrar baştan. Hmm. Bu görünüş iyi bizim için. Animation'a gelip Sekunus animasyon oluşturacağımı söylüyorum. Sekunus animasyon normal animasyondan tek farkı Sekunus animasyonun adımlar içermesi. Ve bu adımlara açıklama yazabilmeniz. Diyelim ki birinci adımda işte buradaki ucu gösterelim ve kaybettirelim diyelim. Hemen hızlıca birkaç adım oluşturalım. Bu parça, bu parça efektimizde sarı olarak yanıp sönsün. Sonra da transform ile bunlar yerinden çıkıp kaybolsun. Bu birinci adımımız olsun. Şöyle ön izlemesini oynatalım. İkinci adım için Ed News'te bakın bu bölüme klikliyorum. Şu an ikinci adımı oluşturuyor. Birinci adım sona erdi. Bunda ne yapsın? Bunda şuradaki civatalar yerlerinden sökülsün diyelim. Yine önce flash efekt ekleyelim. Ardından unscreeu efekt ekleyelim ona. Artı y yönünde. Çok fazla uzağa gidiyor. Bunu ayarlayalım ve iki tur atsın. OK dedim. Bunu ekledik. Bu da yerinden çıktı ve kayboldu. İkinci adımımız bu olsun. Şöyle ön izlemesine bakalım. Son olarak bu da fade out olsun. Bir adım daha oluşturalım. Daha sonra bunu nasıl izleyeceğiz ona değinelim. Şöyle yapalım. Şuradaki elciğimiz yanıp sönsün yine. Yine buna da unscrew efekti koyalım. Distance'ımız 10 mm olsun yine. İki tur atsın. Tamam diyelim. Şöyle yerinden çıkıp onu da yok edelim. Şimdi bakın bütün animasyonun ön izlemesine bakalım. Burada adımlarımıza notlar da yazabilirsiniz. Mesela Step 1 için bir açıklama yazacağım diyelim. Geldim buradaki Frame Editor'ın olduğu bölümde Description bölümüne geldiğimizde ne diyelim buna uç bölümünü sökünüz diyelim. Örnek veriyorum. Ana elcik bölümünü sökünüz üçüncü adımda da alan elciyi döndürerek sökünüz diyelim şimdi bu animasyonu preview Sequence diyerek ön izlemesini görebiliriz preview Sequence dedim tabi kamera açımızın konumunu kaydetmedik. Kamera açımızın konumunu şu şekilde değiştirebiliriz. Bir önce ön izlemeye bakalım. Evet arka tarafta kaldı kamera açımız. O yüzden şöyle yapacağım. Hem buradaki figür bakış açısını değiştireyim. Ctrl Home diyelim. Hem de bu bölümde Evet, şimdi düzelmiş olması gerekiyor. Bakın, birinci adım oynuyor şu anda. Play'e bastım, birinci adım oynadı. Uç bölümünü sökünüz. Ve birinci adım sona erdi. İkinci adıma geçti. Play'e bastım, an bölümünü sökünüz. İkinci adımdaki videomuzu oynuyor şu anda. Üçüncü adıma geçti, play'e bastım. Bunu da oynatmış olduk. Yani adım adım bir anim animasyon oluşturmuş oluyoruz. Yaptığımız işlemler tamamen aynı. Tek farkı burada step'ler oluşturuyoruz, adımlar oluşturuyoruz. Dilerseniz bu adım adım animasyonu dışarıya export edebilirsiniz. Bütün step'ler tek bir dosya, tek bir video dosyası olacak şekilde veya ayrı video dosyaları olacak şekilde kaydedebilirsiniz, export edebilirsiniz dışarıya. Ama bu noktada Export'tan ziyade bu adım adım animasyonları asıl görüntüleyeceğimiz yer Creo View yani Creo'nun görüntüleyici programı olan ücretsiz versiyonu da var. Creo View Express'te de görüntüleyebilirsiniz burada yaptıklarınızı. Creo View üzerinde göreceğiz bu adım adım. Şimdi bu noktada Publish konusu geçmişken hazırlamış olduğumuz figürleri nasıl publish edeceğiz bunlardan bahsedelim. Publish komutu için direkt olarak file menüsünden publish'e gelebilirsiniz. Default ayarlarda Creo Illustrate PVZ uzantılı dosya oluşturacaktır. Neydi PVZ uzantılı dosyamız? Product View zip file. Yani Creo okuyabileceği bir görüntüleme dosyası. Şöyle ben bir klasör içerisine publish edeceğim bunu. Drill workshop ismindeki çalışmamızı save diyerek publish ediyorum. Klasörümü kontrol edeceğim. Masa üstümde Publish klasörü, Drill Workshop PvZ. çift tıklıkla açıyorum. Şu yandaki pencereme geldi görüntü. Oluşan içeriklere bakalım. Creo View Express açıldı bu arada. Creo View Express Creo View'un ücretsiz versiyonudur. PTC'nin sitesinden ücretsiz olarak download edebileceğiniz versiyonu. Bakın hazırlamış olduğumuz figürler burada. Kontrol edelim. Figür 1. Figür 1'imiz geldi ekrana. Figür 2, figür 3, figür 4 hazırlamıştık. Figür 5'te aynı zamanda, figür 5'te animasyonumuz vardı. Animasyonu görüntüleyelim. Üst kısımdan... Play'e basalım. Bu ilk oluşturduğumuz animasyondu. Üst kapağın sökülmesini tarif eden. Evet animasyonumuz olduğu gibi bu kısımda oynadı. Bir de sekün animasyon oluşturmuştuk. Onu da görelim. Şöyle kırmızıya geldi. Bakın alt kısımda play butonları 3 adım olduğunu burada söylüyor bana. Birinci adımımız sona erdi, ikinci adımımız ve üçüncü adımımız. Şimdi biz pvz formatına publish işlemini gerçekleştirdik. Peki şöyle bir ihtiyacımız var ise tüm bu figürleri bir görsel formatında Publish etmek istiyoruz. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Mesela Figür 1'i tif olarak kaydedeceksiniz. Alt panel gizliyim. Tif olarak kaydedeceksiniz. Save Figures. Image file seçip, işte diyelim buraya kaydedeceğiz yine. Görsel formatlarından işte tif, png, JPEG gibi hangisi işinize yarayacaksa o formatlardan birini seçip save diyerek kaydedebilirsiniz o formatta. Fakat bunu tüm figürler için tek tek yapmanız gerekiyor. Ben bu tek tek yapmak istemiyorum bu işleme. O yüzden Publish'ten faydalanacağım. Bunun için Publish ayarlarını değiştireceğim. Publish settings'e geliyorum öncelikle. Creo 3 oluşturmayacağım. Onun tikini kaldırıyorum. Buraya başka seçenekle ekleyeceğim. Edit Publish Options diyorum. Yeni bir format oluşturacağım. Mesela image formatı. İsim çok önemli değil. Kendi belirleyeceğiniz bir isim olacak. Image seçiyorum. Formatım ne olacak? Tif olacak. İşte Neye göre? Piksele göre mi? Santimetre, inçe göre mi? En boy oranı seçersiniz. Resolution'u ayarlarsınız isterseniz. Ben değiştirmeyeceğim default ayarları değiştirmeyeceğim. Okey dedim. Şu an bakın imaj seçeneği seçili. Yani şu an Publish ettiğimde herhangi pvz dosyası oluşturmayacak. Sadece figürlerin tif dosyalarını oluşturacak. Tabi animasyon figürlerinin tiflerinin oluşturmasına ihtiyacım yok. Sadece figür 1'den 5'e kadar olan figürlerin tif dosyaları oluşması benim için yeterli. Publish diyelim. Ha, pardon, Publish Separate File diyorum buna ayrı ayrı dosyalar oluşturması için. Direktörümü gösteriyorum masaüstünde Publish klasörü ayarlamıştım. Save deyip OK diyorum. Şöyle klasörümüzü açalım. Birazdan TIFF dosyalarımız buraya gelecektir. Evet, TIFF dosyalarımız oluştu. Kontrol edelim görsellerimizi. 5 adet figür için tif formatındaki dosyalarımızı da böylelikle oluşturmuş olduk. Eğer ki oluşturduğunuz figürleri vektörel bir formatta kaydetmek istiyorsanız yine Creo Illustrate CGM ve SVG formatlarını destekliyor. Az önce göstermiş olduğum gibi her bir figürü ayrı ayrı save figure as de diyebilirsiniz. Save as illustration file seçerek CGM veya SVG hangisini ihtiyacınız var seçebilirsiniz veya bu aşamadan sonra PTC, IsoDraw'la çalışmanıza devam ediyorsunuzdur O da figürlerinizi export edebilirsiniz buradan veya toplu şekilde publish edecekseniz, yine publish settings'e geliyorum imajı az önce kullanmıştık, onların tekini kaldırıyorum yeni bir bölüm oluşturacağım burada, add diyorum illüstrasyon, bunun da ismine diye bir isim verelim SVG formatını kullanacağız diyelim. Şimdi burada bizim figürlerimiz e, yalnızca çizgi içermiyor. Siyah beyaz değil. Aynı zamanda imaj içeriyor bunlar. Yani shading görünüşler var burada. O yüzden include shaded imajı da ekliyorum. Resolution 300 idealdir. Daha iyi bir çözünürlük isterseniz yükseltebilirsiniz çözünürlüğü. OK diyorum. Yine OK diyorum. Buna da iliz formatını Animasyonları Publish etmeyeceğiz. Yine Publish Separate Files diyerek Publish klasörümü gösterip Publish işleminin gerçekleşmesini bekliyorum. Evet SVG dosyalarımız oluştu. Şöyle bir tanesini açıp kontrol edelim. Şöyle yan ekranı açıldı. Getireyim. Gördüğünüz gibi verin SVG formatında oluşturulmuş dosyalarını elde etmiş olduk aynı zamanda diğer figürlerin de. Böylelikle Creo Illustrate ile ilgili çalışmamızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.